Denk Kesirler Oluşturmak Burada bir kesir var. 2 bölü 3. Şimdi videoyu durdurarak bu kesirle denk olan başka kesirleri düşünmenizi istiyorum. Bu kesirle aynı değeri temsil eden başka hangi kesirler olabilir? Şimdi birlikte devam edelim. Önce 2 bölü 3'ün ne olduğunu gözümüzde canlandıralım. Bir bütün var. Bu dikdörtgen bir bütünü temsil ediyor. Bu dikdörtgeni 3 eşit parçaya ayıralım. Hmm, hayır, hayır. Daha güzel çizebilirim. 1, 2, 3 eşit parça. Bu 3 eşit parçadan 2 tanesini tarayacağız. 1 ve 2 parçayı taradık. Taralı alan bütünün 2 bölü 3'ü. Şimdi bu şekli alıp, kopyalayalım. Evet, bir tane daha kopyalayalım. Tamam. Bu kesire denk olan başka kesirler elde etmemizin pek çok değişik yolu var. Örneğin, bütünü bir kez daha ikiye ayırabiliriz. Şimdi kaç tane eşit parça oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane eşit parça oldu. Bu 6 eşit parçadan kaç tanesi taralı? bir, iki, üç, dört tane parça sarı ile taranmış durumda. Yani, dört bölü altı. Dikkat edin, dört bölü altı ile iki bölü üç, bütünün aynı oranını temsil ediyorlar. Bunlar ikisi, birbirine denk oranlar. İki bölü üç eşittir, dört bölü altı yazabiliriz. Şimdi başka bir örnek yapalım. Bütünü daha çok eşit parçaya ayıralım. Bir tane değil, İki tane yatay çizgi çizelim. Yani üçte birlik bölümlerin her birisini de üçer parçaya ayıralım. Bir, iki, üç. İlk şekilde üç eşit parçaya ayırmıştım. Şimdi eşit parça sayısını üç katına çıkarttım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz tane eşit parça oldu. Yani payda dokuz oldu. Bu dokuz eşit parçadan kaç tanesi sarıyla taranmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesi sarı. Yani 6 bölü 9. Yani 2 bölü 3, 4 bölü 6'ya eşittir ve ayrıca 6 bölü 9'a da eşittir. Bu kesirlerin 3'ü de birbirine denktir. Eğer bu kesirleri sayı doğrusu üzerinde işaretlersek aynı sonuca ulaşırız. Şimdi... Bu kesirleri sayı doğrusu üzerinde gösterelim. Önce bir sayı doğrusu çizelim. Önce 0 ile 1 arasını 3 eşit parçaya ayıralım. Burası 1 bölü 3, burası 2 bölü 3 ve burası da 3 bölü 3 yani 1. 0 ile 1 arasını 3 eşit parçaya ayırdık. Şekildeki 2 bölü 3'lük sarı alanı sayı doğrusunda göstermek istersek burada 2 bölü 3'ü işaretleyeceğiz. 4 bölü 6'yı sayı doğrusu üzerinde nasıl gösterebiliriz? 4 bölü 6'yı gösterebilmek için 0 ile 1 arasını 6 eşit parçaya bölmeliyiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 eşit parça. 4 bölü 6, bu 6 eşit parçadan dördüncüsü olacak. 1, 2, 3, 4. Burası 4 bölü 6. Yani bu nokta aynı zamanda 4 bölü 6'ya eşit. Şimdi 6 bölü 9'u sayı doğrusu üzerinde nasıl göstereceğimizi düşünelim. 0 ile 1 arasını 9 eşit parçaya ayırıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eşit parça. 0 ile 1 arasındaki bölümü 9 eşit parçaya ayırdık. 6 bölü 9 nerede olacak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. İşte 6 bölü 9 burası. Sayı doğrusu üzerinde tam olarak aynı noktaya ulaştık. 6 bölü 9 eşittir 4 bölü 6 eşittir 2 bölü 3. Bunlar denk kesirlerdir.